Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoşgeldiniz. E artık bir ilk saç kesimimizi yapalım değil mi? Kısa Amerikan keseceğiz. Şuradan bir numarayla geçeceğiz komple etrafı. Ondan sonra izleri kaybedeceğiz. Ve işlemimiz bitecek. Tabi şimdi ben kamerayı bu tarafa koydum. Ama bunu sürekli çevireceğim. Mesela ilk partiyi buradan alacağım. Buraya geldiğim zaman videoyu buraya alacağım. Biraz uğraşacağız. Ama uğraştığımıza da dayayacak. Hem Kısa ve ince Amerika'da öğrenmiş olursunuz nasıl yapıldığını. İsterseniz daha fazla uzatmadan hemen işe koyulalım. Saçları ilk önce birle alacağız. Şimdi en başta bir saçı tarayalım. Bunu her saçta yapmayı unutmayın. İlk önce saçın analizini çıkartmanız için ilk önce bir saçı tarayın. Nerede neler var? Onların hepsini bir güzelce görün. Ruslan, buraları sen mi aldın oğlum? Değil mi? Evet, aferin. Aferin oğlum, aferin. Çok güzel şey <gülüyor> yapıyorsun, aferin. Neyse, hallederim ben şimdi onları. Evet arkadaşlar, şimdi... <gülüyor> Şuradan... Bir numarayı aldık. Takıyoruz. Taktık. Şimdi başlayalım. Ruslan. Hı. Şuraya kadar mı çıkacağız oğlum? Evet abi. Yeter değil mi o kadar? Tamam. Biriyle alıyorum. Evet. Çok fazla yukarı çıkmıyoruz, görüyorsunuz. Bu kadarcık yeter. Aslında bu normalde daha da dipten olması lazım ama Ruslan şimdi biraz Türkmenistan'a gidecekmiş memlekete. Ondan biraz daha fazla yukarı çıkıp kestirmek istemiyor. Şimdi bu kadar çıktı. Ruslan arkayı da normalden biraz daha üstte alayım? Evet abi. Şuradan bırakayım mı? Tamam. Tamam. Bakın size bilerek izli bırakıyorum. İzleri kaybetmeden. Şimdi burayı aldık. Ama ne yapacağız? Tabii doğal olarak. Şimdi tekrar dediğim gibi kamerayı ayarlamamız lazım. Şimdi telefonu tutalım. Buradan. Şöyle alsam. Şöyle yaklaştırsam. Ya da yok. Bunu hiç öyle yapmayalım biz. Şöyle alalım. Sanırım bu görüntü ideal midir. Ama ben belki sizin önünüzü kapatabilirim. Onu da baştan söyleyeyim. Artık kapanırsa da kusura bakmayın arkadaşlar. Aldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Ben Ya da dur. Hiç uğraşmayalım. Bunu böyle çevirelim. Normalde Kısa Amerikan'da bu kadar çok yukarıda. Şu kulak etrafından Sadece bu kadar gelinmesi lazım. Normal şartlarda. Ama dediğim gibi Ruslan böyle istemedi. Biraz daha yukarı çıkılmasını istedi. Onun için böyle yapıyorum. Şimdi burayı aldık. Şöyle düzelteyim. Şimdi ben gene Ruslan'ı çevireyim. Ruslan rahat Tamam. Alırken de biraz kaldırıyorum. El hareketlerine dikkat ederseniz çok iyi. İlk işlem bitti. Şu anki. <gülüyor> Gelelim. Şimdi biz burayı böyle ayarladık değil mi? Bunu hallettik. Ruslan. Şey ne yapayım? Buraları biraz daha yukarı doğru katlı çıkayım mı? Çıkıyorum. Makasla... Bir tık daha. Makasla mı çıkayım makinayla mı? Makasla çıkayım. Makasla? Tamam. O zaman Şimdi Arkadaşlar duyduğunuz gibi Makasla çıkacakmışız Ben şu makineyi bir şarjda takayım Geliyorum İlk önce kulak etraflarını ayarlayalım Kulak etrafı, enseleri bir ayarlayalım. Bu taraf bitti. Ayağın çakmıyor değil mi oraya? Sakalları alacağız mı? Ne yapacağız? Kısadan uzuna doğru mu? Tamam. Şey yapmayacağız yani. Hepsini bir yapmayacağız. Yok. Tamam. Şimdi bu köşeleri de çizdik. Düzeltelim. Bakın şimdi Rusların ensesinin halini görüyorsunuz. Çok ters ve yukarı doğru çıkıyor. O yüzden şimdi Böyle bir normalde düzeltebilmeniz için nasıl yapacağız biliyor musun? Ben şu kameraya az biraz daha ayarlayayım mı? Şöyle alayım mı? Mesela şöyle alsam siz rahat bir şekilde görüyor musunuz? Tamam. Nereye kadar sıkıntı var? Bakın buraya kadar. Şu nokta normalde saçın yukarı doğru geliş noktası. Yani yukarı doğru geliyor. Bunu Alabilmemiz için ilk önce güzel bir ensen çıkması için buraya yememiz lazım. Yani ne nasıl yiyeceğiz? Makine sıfır, direkt sıfırla girin. Yukarı doğru alın. Şöyle bir sıfırla buraya güzelce bir alın. Ondan sonra aşağı doğru. Burayı böyle hallettik mi? Güzel. Sıfırla aldık. Ondan sonra şunu iki diş çekin. Şu kadarcık. Şuradaki izi bir kaybedin. Çok fazla yukarı çıkmadan bulunduğu yerden. Çünkü neden? Bunun üzerinde bir tane daha iz oluşacak. Onu da biraz daha çekin. 3-4 milim çengeli çektikten sonra şöyle aldığımız zaman buradaki izi komple kaybetmiş olursunuz. Bakın oldu mu? Hafif şurada bir milim bir şey var. Onu da makinenin şu tarafıyla sağ veya sol tarafıyla uçlarını böyle ince ince yedikten sonra az önceki enseden eser kaldı mı? Kalmadı. Değil mi? Ondan sonra arkadaşlar elinizde sıfır makine varsa bundan yani buraları daha da iyi sıfırlayın. Sıfırlayın ki ense kendini iyice ön plana çıkarsın. Unutmayın saçı saç kesimi göstermez. Enseler göstereyim. Ense saçı ön plana çıkarttı. Ense ne kadar güzel olursa saç emin olun o kadar güzel olur. Şimdi buraları da böyle güzelce bununla sıfırladık mı? Sıfırladık. Kiminizin elinde belki bu makinalardan baryumlardan olmayabilir. Olmazsa sadece sıfırla geçseniz de olur. Ama varsa bununla muatlak, mutlaka geçin. Ve şimdi ben de bir kameradan bakayım mı? Sizce nasıl olmuş ense gayet iyi değil mi? Bence süper oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi gelelim canları makasla izleri kaybetmeye. Şimdi şu saçın halini görüyorsunuz. İlk önce şimdi benim bir noktamı ayarlayabilmem için şöyle alsam sanırım şu pozisyon iyi duruyor. Çünkü benim de buraya az sonra ben de buraya geleceğim için karışıklık olmasın benden görmemezlik olmasın. Şimdi elimizde bu tarak var. Bunu ne yapıyoruz? Bu taranın bu kısmıyla ilk kesimi bununla yapacağız. İkinci kesimi alttaki son ufak izleri de bununla kaybedeceğiz. Şimdi makasımızı alalım. Böyle saçlarda, saçı çok da fazla ıslatmanıza gerek yok. Ruslan bunları almıyor mu oğlum? Bırakıyor Hı, mu bunları? Evet bırak onu abi. Bırakayım evet, değil mi? Tamam. Ruslanın buraları açık olduğu için biz buradaki saçı bu ana saçları ön tarafa doğru tarıyoruz. Almıyoruz onları. Onun için buraya böyle ayırıp Şuradan itibarını alacağız. Şimdi başlayalım. Çok fazla yukarı çıkmayacağız. Bunu da unutmayın. İlk önce bir izi belleyin. Alacağınız yerleri. Kuru saç kesmek. Her zaman en iyisi ve en kalitelisidir. Islak saçta saçlar birbirine yapışır. Saçtaki hataları ve eksikleri göremezsiniz. Bakın az önce buradaki izi kaybettim. Tekrar dipten, bakın dipten girip kaldırıyorsunuz yukarı doğru. Bir eğim veriyorsunuz saça. Görüyor musunuz? Umarım anlattıklarından biraz bir şeyler kapıyor, kapıyorsunuzdur. Şimdi bu tarafı yavaş yavaş hallediyoruz. Oğlum var ya çok fazla şey yapmışsın ya şapkayı tuttun ya kafanda. Saç birbirine birbirine girilmiş saç bir sağa bir sola kaymış. Böyle dipten dipten giriyorsunuz, hafte yukarı doğru kat vererek böyle izi kaybediyoruz. Tabi ben şu anda tam anlamıyla net olarak izi kaybetmedim. İzdah tam olarak kaybolmuyor ben sadece üst saça dokunmadan şu altlara ayarlıyorum. Konuşalım. Aç. Aç bak aç. yok oğlum beynin kusuruna bakacağım şimdi saçlar böyle öne doğru geldiği için tarakla alırken böyle düz girmeyin şu tarafa doğru çünkü saç bu tarafa doğru geliyor bize doğru geliyor yani ön tarafa doğru bu da neden kaynaklanıyor şapkayı taktığı için Şimdi üst katmanı yavaş yavaş ayarlıyorum. Ondan sonra da alttaki izler kaybolacak. İlk önce üst katman. Şurayı aldık. Burası da tamam mıdır? Gördüğünüz gibi çok ince ve minik adımlarla sadece çok fazla yukarı çıkmadan daha izleri tam olarak kaybetmiyorum. Makasla sadece üstündeki fazlalığı alıyorum seçim. Bundan sonraki işlemle izleri kaybedeceğim. O geçişleri ayarlayacağım. Bu kadar. Fazla üste çıkmıyorum. Normalde bunu kısa Amerikanında çok daha dipten alınıyor ama videonun da başında söylediğim gibi Ruslan öyle istemedi. O yüzden böyle yapıyorum. Şimdi burasını da yavaş yavaş ayarlıyoruz. Ruslan geliyor mu abi? İyi. Şimdi ne demiştik? Ruslan bu ön taraftaki saçları öne doğru alıyor. O yüzden tekrar bir ayırma işlemi buradan böyle yapıp burayı alıyoruz. Bakın saç böyle geldiği için şu pozisyonda giremezsiniz saça. O yüzden buradan buradan böyle alarak hafif hafif saça katını veriyorsunuz. Bu arada uzun aradan sonra ilk defa da video çekiyorum ya. Ne bileyim bir değişik de değil. Nereden baksanız 1-1,5 aydan beri video çekmiyorum. Telefonsuzluktan. Ama artık gördüğünüz gibi bundan sonraki videoların hepsi kaliteli gelecek. Şöyle bir bakalım. Evet nasıl geçiyor arkadaşlar? Bence gayet güzel. Şimdi dediğim olaya gelelim. İnce tarağı alıyoruz. Bununla. Şuradaki hafif izler var ya. Aslında ben bunların makineyle da kaybedebilirim. Ama siz öğrenin diye. Makas Hatta az önce instagramdan bir kardeşimiz yazmış galiba. İbrahim diye biri. Beni uzun aradan sonra gördüğüne çok memnun olmuş. Abi dedi senin sayenleri. Bazı şeyleri öğrendim. Elim dedi makas tutmaya... Makas tarak tutmaya başladı. Ama hafif de ki makasını iz kaybetmeyi dedi. Nasıl anlatırsan dedi. Bir videosunu çeker misin? Ondan sonra da benim de akmayalı hadi dedim çekeyim. Hem bu arada İbrahim'e de selamla, selam olsun. İbrahimcim, gördüğün gibi böyle yapıyoruz abi. Bakın buradan izleri yavaş yavaş kaybediyoruz ki kayboldu da. Unutmayın, bu meslekte iyi bir kuaför olacaksanız, makasınız çok sağlam olacak. Makinacı değil, makasçı olacaksınız. İşin makasla öğrenirsiniz. Makinayla değil. Makine işin kısası. Asıl ustalık makasta. Makas ve tarak kesimlerinde. Eğer ki bunu iyi yaparsanız, emin olun ki berber olmuşsunuzdur. Şimdikiler maalesef artık herkes makineye dadandığı için artık makas kesimleri biraz yalan oldu. Böyle yaparak ufak ufak izleri kaybediyoruz. Sanırım saçı iyi bir şekilde Hatta ben de bir videodan bakayım mı? Gayet iyi duruyor değil mi? Şöyle biraz daha yaklaştırsak mı acaba? Nasıl bir görüntü elde ederiz? Aa, böyle yapınca daha mı kötü oldu? Şu an bizi ön plana aldı. Saçı bulanıklaştırdı. Dur. Biraz geriye al. Sanırım ben oraya girdiğim zaman mı? Saç bozulacak. Bakayım. Yok hala bulanık. Ha, Şimdi düzeldi. Tamam. Galiba şimdi oldu. Orayı da... Ay, dur ya. Onu böyle mi yapsam? Haydi, onu. Gene. Gene bulanık. Şöyle alayım bakayım. Heh. Ruslan oynama çocuğum. Oynama. Dur burada ayar yapıyorum ben. Bekle. Evet. Sanırım böyle iyi. Herhalde görüyorsunuz. <gülüyor> Çok fazla yukarı çıkmadan dediğim gibi bakın altlardan altlardan ufak ufak şuradaki izleri de ince ince kaybediyoruz. Tabii benim yüzümden görmüyoruz değil mi siz şu an? Doğru söylüyorsunuz vallahi. abi çekil diyorsunuz oradan. Şöyle göstereyim o zaman. Böyle yapalım. Bakın şurada saç böyle geliyor. Orayı nasıl ayarlayacağız? Buradan ince ince giderek yavaş yavaş yukarı doğru katı kaybederken buradaki fazlalığında hepsini alacaksınız. Böyle böyle ayarlayacağız bu işeği. Burası tamam. Şimdi şöyle düzelteyim. Burayı da böyle aldığınız zaman makasla çok fazla yukarı çıkmadan hafif hafif toparlayarak izlerden kurtulmuş oluyorsunuz. Şimdi şu saçı şu bir tarayalım. Komple bir atalım. Yana doğru. Ki görebilirim nerede ne hata var. Mesela nerede var? Şurada var. Görüyor musunuz? Hafif kabarıklık var. Karartı var. Şöyle uçlarından ince daha aldığınız zaman hop düzeldi. Tekrar buradan böyle. Burası da tamam. Bir de burada var. işlem bu kadar arkadaşlar. Evet Ruslan'cım. Yürüyün yanları iyi mi? Bak bakayım. İyi değil mi? Şey üstlerden falan ne yapacağız? Şurasına, Oradan mı alayım? Evet, tamam o zaman videoyu ön tarafa alalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar sizi ben biraz öne çekeyim mi? Hadi bakalım öne gelelim. Şöyle. Şu pozisyon bence gayet iyi. Şimdi Ruslanın nerelerinden? Buradan mı alacağız? Evet. Tamam. Şimdi gene bu tarağı alıyoruz. Eskisine geçtik. Önleri elemiyor. Yok. Oluyor. makası böyle tutabilip de keserseniz çok iyi çünkü hepsi eşit bakın buradan alın bir daha iki iki Üç. Önlere fazla girmiyoruz. Sadece burayı ayarlıyoruz. Nerede hatalar çıkıyor görüyorsunuz. Uzunluk kısalı. Burayı da böyle ayarladık. Şimdi gelelim bu köşeye. Şuradan Valla bilerek kuru, kuru kesiyorum oğlum. Hı -hı. Islatmadım Şimdi Ruslan'ın saçı Diğer kestiğimiz saçlar gibi değil Bazı yerlerini çok daha fazla uzun bırakıyoruz Çünkü rahat rahat Saçlarını öne atabilsin diye Ruslan saçını herhangi bir Yöne taramıyor Sadece dümdüz öne atıyor. O yüzden bu saçın kesimi biraz daha farklı. Ruslan iyi mi abi? Bak buralarını hiç ellemedim. Hiç dokunmadım bile onlara. Önleri ayarlayacağız mı? Yoksa iyi mi? Avuçlardan uçlardan uçlardan. mı? Evet. İstiyorsan alırım abi. Niye almayayım? Eğer ki istiyorsan alırım. Tamam Şuradan. Çok almayayım değil mi? Yok abi. Tamam. Şimdi gelelim önleri almaya. Önleri alacağım ama ben bunu şöyle çeksem olur mu? Mesela şöyle alsam sanırım olur gibi ya. Ya da dur. Seni ben biraz kaldırayım. Sen çok düştün aşağıya. Seni biraz kaldırır. Tamam olacak. Tamam. Hop açık. Bunu almıyorum. Al abi. Alayım mı? Evet. Ben evet, atıyorum. Vallahi? Evet. Çok almıyorum. İşte. Oğlum zaten sadece uçlarını alsam yeter sana. Bu kadar iyi değil mi? Usta'nın saçları çok ince telli. Bildiğiniz tel tel saç kesiyorum burada. Hani direkt fazla girmemek için. Çünkü anında hatayı gösteriyor. Bir de işte size de söylediğim gibi kuru saç kesmenin avantajları bunlar. Çünkü neden? Bu adam saçını öne doğru düz kullanıyor. E doğal olarak kullandığı zaman da sizin yapmış olduğunuz ufacık bir hata o saçta yamukluğa sebebiyet verir. Ahiretten ıslattığınız zaman da ıslak bir görünüm sağlar. O yüzden hiç gerek yok. Ruslanamayayım böyle. Şöyle bakayım. Sanki şurada hafif bir yamukluk var bak. Çok minicik. Bunu da böyle sürekli kontrol edin arkadaşlar. Yaparken öyle ön çizdim deyip geçmeyin yani. Evet. Şöyle bir bak bakayım Ruslan. Gördüğünüz gibi önler böyle. Bu Ruslan saçı normalde böyle kullanıyor. Böyle öne doğru atıyor salıyor bırakıyor. Ruslanım iyi mi gülüm? İyi abi. Tamam. Benim olayım bitti. Şimdi sakalları ne yapacağız? Abi şuradan kısaltarak gelsen. Ne kadar kısaltayım? Şu kadar olsun abi. Ha bir numarayla gireyim de, mi? Hayır bir numarayla girip. Tamam. Şuralar biraz uzun kalsın abi. Hiç elde edeceğim oğlum zaten oralarını. Biz senin şuralarını alsam yeter. Şuralarını da biraz. Alayım mı oraları? Biraz toplasın var mı? Uçlardan. Sen nasıl istersen abi benim için sıkıntı yok. Break kalsın abi. Büyü alakım var. Tamam büyü <gülüyor> hallederiz. Şimdi gelelim sakala. Yasal. Arkadaşlar kesimi ve videoları bilgilendirici olarak buluyorsanız kanalıma abone olursanız çok memnun olurum like atmayı yorum yapmayı unutmayın bunlar önemli şeyler elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum bundan sonra daha da güzelleri gelecek daha da çok yardımcı olacağım bak bakayım Yunus'tan iyi mi? iyi şunları alayım mı? al abi biraz ayriyetten bundan önce bir tane daha video atmıştım onda da söylemiştim Beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Instagram'dan <gülüyor> halim.altankinkap o benim şahsi hesabım. Bir şeyler sormak istediğiniz zaman oradan da sorabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Bir de iş hesabım var. Şirket hesabım o da Instagram'da gene. Salon halimkinkap of official olarak geçiyor. Ben şunu şöyle çeksem olur mu? Şöyle ayarlasam. Ruslan iyi mi abi? Evet fazla şey girmedim. Yok. Dediğim gibi Instagram'daki diğer hesabımı da şirket hesabını da Salon Alim Kinkal official olarak bir tane de şirket hesabı var. Dükkana ait. Oradan da takip edebilirsiniz beni. Oraya da yavaş yavaş videolar gelecek. Birine girdik. Böyle bir buçukta da şuraları böyle eziyoruz. Böyle yavaş yavaş. Buralarına fazla giremiyorum abi. Bak sadece hafif uçlarına alıyorum. Yazsana bakayım. Ruslanı iyi abi? İyi Bence de daha da fazla girmeyelim artık. Hadi. Yeterli. Bıyıklarını hiç ellemiyorum. Yok. Yanak kıllarını ne yapayım? Makine sıfır alayım mı onları? Şuradan da mı? Ha. Evet. İyi çizeyim mi tamam. tamam. Nasıl çizeyim orayı? mi yoksa yuvarlak mı? Şuradan biliyorsun abi. Ha. Yuvarlak mı? Tavuk. Tamam. Şimdi burayı da böyle çiziyoruz. Mesela buradan böyle gittiniz ya. Kare olmayacak. Ama biz şu an buraya bir karelik verdik değil mi? Dikindiğimiz için. O yüzden burayı buradan böyle hafif ucunu aşağı doğru şöyle yamultarak. Bakın gördünüz mü? Burası yuvarlak bir hal aldı. Aynısını şimdi bu tarafa da yapacağım. Buradan dik girip uçtan burayı böyle atarak girdiğiniz zaman buradaki sakal yuvarlaşır. Eğer ki makineyi düz tutup da dik girip böylemesine girerseniz Orada da sağda o köşeler kare olarak gelir. Ruslan İmam. Şu yanağını da alayım. Galiba benim olayım bitti artık Rusan. Tamam. O zaman şu videonun da sonunu yapalım. Şimdi böyle yaparsak sanırım beni tam anlamıyla görüyorsunuz. Görüyor musunuz? Bence görüyorsunuzdur. Evet arkadaşlar İstiz Amerikan yaptık. Onun videosunu çektim. Kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Herhalde bir yarım saat vardır. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Veya izleyeceğiniz için dediğim gibi kanalıma abone olursanız ayrıyeten Instagram ve sosyal medya hesaplarından da beni takip ederseniz çok memnun olurum. Yorum yapabilirsiniz, like yapabilirsiniz. Yorum yapıp da sormak istedikleriniz varsa onları da sorabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.